İşler birazcık karıştı. Sol tarafta x kütleli özdeş ağırlıklarımız var. Bu mavi kütleler. Burada birkaç tane 1 kilogramlık ağırlığımız var. Aslında tam olarak 2 tane var. Şimdi x'in ne olduğunu bulacağız. Bunu yapmadan önce, bunun matematiksel gösterimi üzerine düşünmenizi istiyorum. Neler olduğunu böylece daha rahat, daha kolay bir şekilde anlayabiliriz. Sol tarafta ve sağ tarafta ne olduğunu böylece daha net bir şekilde gözümüzde canlandıracağız. Düşünmeniz için birkaç saniye vereceğim. Solda ne olduğunu bulalım. x kütleli 3 maddemiz var. Bu, 3x eder. 1 kilogramlık 2 maddemiz var. Toplamda 2 kilogram eder. Bu yüzden artı 2. Toplam kütle 3x artı 2 eder. 3 tane x kilogram artı 2 kilogram. Denklemin sol tarafı böyle. Şimdi sağ tarafta ne olduğunu bulalım. Basitçe sayabiliriz 14'e kadar. 14 kütle. Her biri 1 kilogram. Toplam kütle 14 kilo olacak. Ve sistem dengede. Buradaki kütle buradakine eşit olacak. Sistem dengede dedik, bu yüzden eşittir ifadesini kullanabiliriz. Evet, burayı beyaz yapalım. Şimdi düşünmenizi istiyorum. Semboller veya değerler üzerinden düşünebiliriz. Nasıl giderdik, nasıl, nasıl çözerdik bunu? Birkaç şey üzerine düşünelim. En azından bu 1 kilogramlı kütlelerden nasıl kurtulurduk? Bunun üzerine evet, düşünmeniz için birkaç saniye veriyorum. Bir düşünün. Peki ala, en basit yol, sol taraftaki bu 1 kiloluk ağırlıkları çıkarabiliriz ama unutmayalım, bu kütleleri sol taraftan çıkarıyorsak, sol taraf daha hafif olacak ve denge bozulacak. Fakat sistemin dengede olmasını istiyoruz. Bu kütle, bu kütleye eşit. Sol taraftan iki kütle çıkarırsak, sağ taraftan da çıkarmalıyız. O zaman iki taraftan da ikileri çıkartalım. Matematiksel olarak yaptığımız şey, iki taraftan da 2 çıkarmak. Bu taraftan 2 çıkarıyoruz. O zaman sol tarafta 3x artı 2 eksi 2 var. Yalnızca 3x kaldı. Sağ tarafta 14 vardı. 2 çıkardık, 2 attık ve 12 kütle kaldı. Görüldüğü gibi 12 tane kaldı. Bu tarafta da 3 tane x'lik kütle var. x'lik. Evet, iki taraftan da eşit kütleyi çıkardık. O yüzden hala dengede ve denklemimiz 3x eşittir 12 oldu. Buradan sonrası kolay. Diğer videolarda çözdüğümüz problemlere benziyor. Şimdi, x'i bir tarafta, tek tarafta yalnız bırakmak için ne yapmalıyız? Bir yandan da sistemi dengede tutarken. Bunu yapmanın en kolay yolu, sol tarafta, evet, x'i sol tarafta bırakmak. Ki bu da 3x'ten bir tanesi. Sol tarafı 1 bölü 3 ile çarpınca, sistemi hala dengede tutmak istiyorum. Sağ tarafı da 1 bölü 3 ile çarpmam gerek. Bunu matematiksel olarak yazacak olursak, burada sol tarafı 1 bölü 3 ile çarpıyorum. Sistemi dengede tutmak istiyorsam, sağ tarafı 1 bölü 3 ile çarpmalıyız. Evet, ikisinden de kurtulalım. Bir tane bırakacağız. Bu yüzden 12'nin 1 bölü 3'ü yalnızca 4 tane 1 kilogramlık kütle kaldı. 4'ü haricinde hepsini yok ettim. Burada 4 kaldı, elinde kalan. Burada x ve burada 4 tane 1 kilogramlık kütle. Matematiksel olarak ifade edersek, 3x çarpı 1 bölü 3 veya 3x bölü 3 de diyebiliriz. Buradan da x'e ulaşacağız. Ve sağ tarafta da 12 çarpı 1 bölü 3 var. 12 bölü 3 demekle aynı şey. Bu da 12 bölü 3, 4 eder. Evet, aynı şeyi iki tarafa da yapınca sistem dengede kalıyor. Bu yüzden x kütleli cismin kütlesi demek ki 4 kiloya eşitmiş. x, 4 kiloya eşit olmalı.